22 Nisan akşamı çok heyecanlıydım. Çünkü yarın 23 Nisan'dı. Daha bence sınıfa gidiyordum. Bir hafta önceden kıyafetlerimizi diktirmiştik. O gece hiç uyumamıştım. Çünkü çok heyecanlıydım. Sabah olduğunda annem beni kaldırdı ve giyinmemi söyledi. Ben hemen giyindim ve annemi beklemeye başladım. Elbisem kırmızı renkte, üstüne kolye gibi beyaz aylık desenli bir şey vardı. O gün hava çok soğuktu ve ben çok üşüyordum. Elbisem de askılıydı. Hemenim geldikten sonra yola çıktık ve okula gittik. Bizim nasıl tutanılan kızların hepsi benimle aynı kıyafetleri geliyordu. Erkeklerin hepsi kırmızı pantolon ve beyaz gömlek giymişlerdi. Okul kapısının önünde bir çerçeve vardı. Hepimiz orada fotoğraf çekilmiştik. Herkes fotoğraf çekildikten ve hazırlandıktan sonra program başladı. Sınavize geldiğinde çok heyecanlanmıştım. Hareketleri yanlış yaparım diye korkuyordum. Ortaya çekince biraz daha sakinlemiştim. Hareketleri olmuştum Ama sonra aklıma gelmişti ve hareketleri yapabilmiştim. Bu 23 Nisan böyle geçmişti. Diğer hatırladığım bir 23 Nisan'da. Aa, 4. sınıfta olan. O 23 Nisan'da gösteri falan yapmamıştık. Ama ben sonucu olmuştum. O arada ayaklarım çok ağrmıştı ve ayaklarımı hissetmiyordum. Bu da böyle bir 23 Nisan'da. 5. sınıftaki 23 Nisan maalesef olmadı çünkü araya pandemi girdi. En hatırladığım tek iyiymiş insanlar bunlar. Ayıstan bunları yazmak istedim.